Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin şu andaki en iyi cep telefonu modeli olan P40 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Kutuyu açmadan önce bu telefonla ilgili bazı şeyler söylemem lazım. Bu telefon arkadaşlar 5G desteği var. Zaten aslında ismi Huawei P40 Pro 5G. Hemen şurada bir ibare görüyorsunuz. Explore it on App Gallery diyor. E, App Gallery'de keşfediğin gibi bir anlamı var. Şimdi bu telefonda Google servisleri bulunmuyor arkadaşlar. Yani Gmail, YouTube gibi uygulamaları vesaireleri farklı yöntemlerle kullanabiliyorsunuz. Doğrudan bir uygulama ekosistemi yok. Ama Huawei App Gallery'de de binlerce uygulama olduğunu ve hatta bunlar için de yerel uygulamanın olduğunu da söyleyelim. Çok üst düzey bir telefon. Bir de bunun Plus versiyonu var bu arada. Ama Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Kanalımızı takip ediyorsanız eğer biz daha önce P40 Lite'ı incelemiştik. Onu da şimdi yukarıdan linkini çıkartacağım size. P40 modelinin ise kutu açılım videosunu yapmıştık. Onu da güzel bir incelemesi gelecek. Şimdi Huawei P40 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Söylediğim gibi üst düzey bir cep telefonu. Bakalım bize hangi sürümü gönderilmiş. Şuradan bakıyoruz. P40 Pro diyor. 256 GB depolama alanı var. 8 GB RAM'i var. Zaten şu anda bu kombinasyon var. Madde grey'miş. Yani gri renkli mat bir gri renk modelimiz var. Dual SIM özelliği olan model bu. ELS NX9 adı da bu. Not for sale diyor. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Çok güzel bir telefon. Teknik özelliklerine baktım biraz çalıştım. Gerçekten de muhteşem olmuş. Bu arada P40 Pro Plus e, Haziran elinde itibaren piyasaya çıkacak. O yüzden şimdilik Türkiye'de olmaması gayet normal. Ama Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum. O, bu, bu bile e, binlerin üzerine bir fiyatı var. O muhtemelen daha pahalı olacaktır. Evet. Karşınızda ilk kez kutusundan çıkartıyorum. Ben de sizin gibi telefonu ilk kez göreceğim. Ve çıktı. Evet. Çıkartalım. Jelatinimiz var. Şöyle bir bakalım isterseniz. Dörtlü kameramız arka yüzde. Açalım bakalım. Jeletinleri çıkması biraz zor olabiliyor. Evet. Biraz ağır bir telefon. Bu arada onu söyleyeyim. Ağırlığını merak edenler olabilir. 209 gram ağırlığı var cep telefonunun. Ama çok güzel olmuş. Söyleyeyim yani. Şu etiketlerimizi de çıkartalım. Önce arka yüzden başlayalım isterseniz. Madde grey demiş ama bu hiç böyle bir mavi, açık mavi gibi bir renk var. Öyle söyleyeyim. Kamera çıkıntısı da epey var. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Baya bir kamera çıkıntısı var arkadaşlar. İsterseniz önce kameradan başlayalım. Ne derseniz açmadan önce cihazı. Ana kameramızı görüyorsunuz. Dörtlü bir kamera var dedik. 50 megapiksellik f1.9 diyaframlı bir ana kamera var. 40 megapiksellik f1.8 diyaframlı ultra geniş açı. Bir de 12 megapiksellik o da şurada görüyorsunuz periskop şeklinde. Neyse, ne kadar görünüyor ekranda bilmiyorum ama şöyle biraz daha yakınlaştırayım isterseniz size. En alttaki kamera periskop şeklinde dikdörtgen şeklinde tasarlanmış. O da 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. 5x optik zoom 50x de dijital zoom özelliği var. Son kamera ise o da şurada hemen yan tarafta küçücük bir delik şeklinde. Huawei bu kamera 3D Depth Sensing adını veriyor ama aslında TOF kamerası, alan delinliği kamerası yani. Onu söylemiş olalım. Time of flight diye de geçiyor. Şimdi şöyle yan yüzü biraz göstereyim isterseniz. Güç tuşumuz var, kırmızı renkli. Hemen onun üst kısmında ses açma kapama tuşumuz mevcut. Öbür tarafa bakalım, burada bir şey yok. Alt kısmı çevirelim. Alt kısımda Type-C bağlantımız var. Hoparlör yuvaları delikleri var. Sim kart yuvağımız yine burada. Mikrofon deliğimiz de yine burada. Üst kısımda başka bir şey. Burada bir herhalde ayar olması lazım. Kızıltesi, bağlantısı. Bir de mikrofon girişi var. Onun dışında başka bir şey yok. Önde iki kamerayı görüyorsunuz. burada ön kameradan da bahsedeyim isterseniz. Ön kameramız 32 megapiksellik f2.2 3D Depth Sensing var. Burada da TOF kamerası var. Yüz girdi vesaire içinde bu TOF kamerasını kullanıyoruz. Çok önemli bir detay var arkadaşlar. Onu söylememde fayda var. P40'da da var aynı özellik. Bunda da var. Hem ön hem arka kamera 4K 60fps video kayıt yapabiliyor. Bu önemli. Bu ikisi de 4K 60fps yapan çok fazla cep telefonu yok piyasada. Genelde amiral gemilerinde olan bir özellik. Çok başarılı onu söyleyelim. Şimdi cihazı bir açalım. Evet açılıyor. O açılırken biz kutu içerisine bakalım. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. 6.58 inçlik bir ekranımız var. 2640x1200 piksel OLED ekran. p 40 olduğu gibi. 90 Hz ekran yenileme hızı var arkadaşlar. 90 Hz. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı olduğunu söylemiştik. Kirin 995 g işlemci var. Bu arada kutudan da bir tane başka bir kutu daha çıkıyor. İçinde ne var? O oh, bir... Bakalım severim böyle şeyleri biliyorsunuz. Yalnız bu orijinal kutuda çıkıyor mu bilmiyorum. Huawei'de bazen şöyle test ürünlerinde böyle şeyler koyuyorlar. Ama satışta olan üründe olmayabiliyor. Şeffaf bir silikon kılıf çıktı. En azından bizimkinde öyle. Yumuşak bu arada. Sim iğnemiz, sim kart iğnemiz var burada. Bunu yerine koyalım. Şöyle bir kulaklığımız var. Type-C kulaklık. Standart aslında. Type C bağlantı kablosu zaten bu standart çıkıyor. Şunu da açalım. 40 wattlık super destekli adaptörümüz bu da burada. Bunun dışında kutuda başka bir şey yok. Bunları yerlerine koyalım. Test edeceğiz zaten bu kabloyu vesaire hepsini. Şunu da paketleyelim. Şimdi cihazı aldık elimize. Ayarlarını yapalım. Şimdi ne diyor? İngiliz diyor. İngiliz demeyelim biz. Türk iş diyelim. Türkçe. Başlayın diyoruz. Türkiye diyoruz. P40 Pro'muz açıldı. Gördüğünüz gibi Google servisleri yok. Videonun başında söylemiştim. Huawei App Gallery görüyorsunuz. O var. Kameramız biraz daha yakınlaştırayım. Ön kameramızı. Şu anda ekranda ayar kamerasının yani 3D dep kamerasının e, size görüntüler aktardığını görüyorsunuz. Işık önüp sönüyor. Evet şu anda görüyorsunuz. Tarıyor çünkü şu anda. Yüz tanıma falan açık olsa yüzünüzü doğrudan tanıyabiliyor. Böyle e, oldukça da büyük bir alan var yalnız bu arada. Bilmiyorum görüyorsunuzdur muhtemelen ekranda ama epey büyük bir alanı kaplıyor bu kameralar ve algılayıcılar. Biraz devam edelim. Kirin 995G işlemci olduğunu söylemiştik. Tabii telefonda 5G var. Aklınıza şu soru gelebilir. E, Türkiye'de 5G yok. Ben bunu nasıl kullanacağım? Türkiye'de olası bir 5G gelirse ki 2021'de veya 2022'de gelir diye tahmin ediyoruz biz. Daha frekans tahsisi falan yapılmadı. İhale falan da çıkılmadı. Huawei'den aldığımız bilgilere göre geniş bir alanı kapsayan bir 5G özelliği var bunda. Çünkü dünyada bir tane 5G yok arkadaşlar. Farklı frekanslar kullanılıyor. Türkiye'de olası 5G altyapısına uyumlu olacağı bize söylendi. Yani telefonu alırsanız Vay elimde kalır ben bunu 5 kere bizimkini kullanamam gibi bir durum söz konusu olmayacak. Mali G76 GPU'muz var. Android 10 işletim sistemi. MUI 10.1 arayüzümüz var. Kameraları söyledik. 4200 miliamperlik bir pilimiz var. 40 Watt'lık Huawei Super Charge desteği var olduğunu söyledik. 30 dakikada %70'e kadar şarj yapabiliyormuş bu adaptörle beraber. 27 Watt kablosuz şarj. O da hızlı. Super şarj desteği geliyor. Kablosuz ters şarj. Başka cihazları şarj edebiliyorsunuz. Ekrandan parmak izi okuma özelliği var. IP 68 suya ve toza dayanıklılık olduğunu da belirtelim. 802 AB, GN, AC, var. Wi-Fi 6 desteği var. Bluetooth 5.1 209 gram ağırlık olduğunu söyleyelim. Yani valla telefonda yok yok. Hani şu andaki teknolojilerde ne var ne eksik derseniz hiçbir şey eksik değil fazlası var onu söyleyeyim şimdi birazcık kamerayı açalım isterseniz MU10 kullanan Huawei telefonlardaki arayüz birebir geldi şu anda 50x zoom yapıyor arkadaşlar tabi şu anda 50x zoom'u gösteremiyorum ben size ama aslında bir küçük bir deneme yapabilirim arkadaşlar şimdi kameranın açısını değiştireceğim evet şu anda kameranın açısını değiştirdim şu an geniş açıdayız 50x zoom yapacağım şurada ortada bir ee, boğa küçük bir aksesuarımız var şimdi ona yakınlaşacağım şu an çok daha küçük bir zoomdayım 8 19 30 şu an 52 zoomdayım arkadaşlar tutmakta zorlanıyorum tabi haliyle ama <gülüyor> inanılmaz şu anda arkadaki yazıyı görüyorum kitabın üzerindeki yazıyı okuyabiliyorum gerçekten çok başarılı. Evet kameranın bu 50x zoomunu da gösterdim. Daha uzun farklı e, açılardan da deneyeceğim. Şimdi e, kutu açılımı olduğu için çok detaya girmiyorum. Diğer özelliklerine bakacak olursak portre var, gece var, açıklık var. Aslında bu daha önceki Huawei modellerine de karşımıza çıkıyordu. Pro modumuz var. Diğer moda girdiğimiz zaman da bu çekim modları da karşımıza çıkıyor. İşte ağır çekim, panoroması, siyah beyaz vesaire vesaire. Bunlar zaten birçoğu şeylerde vardı. Diğer telefonlarda da vardı. Ön kameraya biraz bakalım. Şu anda beni görüyorsunuz. Mate 30 Pro ile çekiyorum bu arada bu videoları. Kutu açılımlarını öyle yapıyorum. Fotoğrafta. Evet şu anda da yine beni görüyorsunuz. Portre modu da var. Portre modu da alan derinliği kamerası olduğu için çok daha güzel sonuçlar alınır. Gece modu var. Ön kamerada da gece modu var. Bu da güzel bir özellik. Açıklık var. Fotoğraf. Video. Kamera özellikleri arkadaşlar bu şekilde Şimdi telefonla ilgili söylemek istediğim ekran söylemiştik. Ekran teknolojisinin. Ekran 90'lar destekliyor. Özellikle oyunlarda ve hani kullanım sırasında şu şöyle hareketler yapıyoruz ya yukarı aşağı sağa sola gibi. Mesela o tarz durumlarda bize fayda sağlıyor. Onu da söylemiş olayım. Kutu açılım videomuzu kapatmadan önce son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ürünün fiyatı 11.999 TL. Evet arkadaşlar artık amiral gemileri ne yazık ki Böyle yüksek rakamlara çıkmaya başladı. 10.000'in üzerinde bir rakam. Artık amiral gemisi için standart haline geldi birçok marka için. Pahalı mı? Evet. Alım gücümüze göre pahalı Pahalı ama telefon sunduğu özelliklere bakacak olsak kabul edilebilir bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Vergiler şunlar bunlar dolar kuru, euro kuru derken artık ne yazık ki rakamlar bu seviyelere geldi. Detaylı bir Huawei P40 Pro incelemesi de yakında gelecek arkadaşlar. O gün gelene kadar P40 Pro ile ilgili merak ettiğiniz bir soru varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz.